Herkese merhaba. İnşallah sesim yüksek geliyordur. Neyse. Bugünkü videomda 10 TL kolonları yapmaya çalıştım. Şimdi tek tek açacağım. Yani su videonun sonunda sayacağız. Gelecek zamanda söylediğim gibi cizdanım gelecek. Bir hafta içerisinde gelmesi planlanıyor. Eee Başlayalım videoya, nice bir şey bulamadım. şu anki açıdan dolayı kusura bakmayın ee, çünkü şu anda tripodum olmadığı için kitaplarımı kullanıyorum kitapları kullandığımdan dolayı da açıyı tam ayarlayamıyorum ışığı ayarlayabilmek için de cam kenarına geçtim o yüzden biraz uzak kaldım ondan kaynaklanıyor bu böyle Elimin pek kamerada gözükmemesi... Desteklerinizle... Gelişmeyi planlıyorum inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yanlış mı saydım? Yanlış mı saydım? 15 tane zarf vardı orada. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Tamam tamam yanlış saymamışım. fazladan da zarf koymuşum. Kafam karıştı. Videoyu şattım, özür dilerim. Neyse. Burada toplamda 170 TL var. Ay, mum kavanozunu buldum. yaptığım şeyleri sayayım. Bari 170 TL var. Yaptığım şeyler mum. Bunun gibi mumlar yapıyorum. Şöyle bir mumum var. Şöyle minik mumlar yapıyorum. Şöyle kocaman yaptığım bir tane on var. Bunu siparişi üzerine yapmıştım. Ee, vazok, vazosunu bulunduğu kabı ben yapmadım. Yani e, Ben çok bulduğum kavanozlar, bardaklar gibi şeyler yapıyorum. Şunun gibi bardaklar. Hep yurt dışındaki videolarda görüyordum. Öyle şey yapıyorlardı. E, paralarını yönetmeye çalışıyorlardı. Bu şekilde para biriktirmeye çalışıyorlardı. Yani benim planım şu. Üniversiteye kadar para biriktirmeyi öğrenmek istiyorum. Gereksiz harcamaları bırakmayı, ayrı da bu şekilde sağlıklı bir yaşama kavuşmayı da istiyorum. Çünkü harcadığım paralar genellikle avurucu gidiyor. Ondan dolayı yani para biriktirmeye çalışıyorum. Seni staja gideceğim. Stajda para biriktirmek istiyorum o paraları böyle tertür etmek istemiyorum yani düzen geldiğini daha düzenli bir şekilde para harcayacağımı düşünüyorum yani inşallah diyelim o şekilde hem sağlığıma kavuşacağım hem de para biriktirmiş olacağım üniversite için de güzel bir miktar param olacak Rahat edeceğim. İnşallah sesim çok kısık gelmiyordur. Mikrofon kullanıyorum çünkü <gülüyor> çok düşük düşük bitcili. <gülüyor> hmm. Fikirleriniz olursa yorumları yazmayı unutmayın lütfen yani fikirleriniz benim için çok değerli. Gerçekten bozukluğu çok seviyorum ya Kendi mum yapıyorum derken bildiğimiz bir şekilde yani Bunu parafin eritiyorum, esans ekliyorum, fitil ekliyorum O şekilde mum yapıyorum Dilerseniz eğer isterseniz onun videoları da gelebilir o 100-200 lira nereden geldi derseniz yanımda duruyordu. Bozdurmadan için duruyordu. Hmm. Başka? İşe gidiyorum. Söylediğim gibi. Ben şey Staja gideceğim işte. O şekilde para kazanacağımı söyledim. Son bir yılım kaldı. Üniversiteye gitmeme aşırı heyecanlıyım bu konuda. Okumak istediğim bölüm uluslararası işletmecilik. Hayalimde kendi işimi kurmak var. Mum işletmesi kurmak istiyorum. Yani güzel bir işletme, ayrıca uluslararası işletmecilik okur okuduğumda yani kazanabilirsem, kazanmak istiyorum yani. Kazanırsam kendi işime kendimi idare edebileceğim anlamına geliyor. Çünkü uluslararası işletmezlik hem muhasebe, hem büro, hem yönetim işine bakıyor yani. Bunlar kaynaklı olarak ben çok rahat bir şekilde işletmemi kendimi idare edebileceğim. Küçük çaplı bir işletme kurmada daha bilgili olacağımı düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. <gülüyor> Dağıttım. Herkese bye bye. Görüşmek üzere.